Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni, yaktın ah, yaktın Beni o günki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ellerim ellerinde gözlerim gözlerinde ellerim ellerin. Gözlerinde O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın Günden beri Olmuşum inan deli gördüm günden beri Olmuşum inan deli O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni o gün ki gördüm seni Yaktın ha yaktın beni Ateşli dudakların Gamzeli yanakların Ateşli dudakların Gamzeli yanakların o gün ki gördüm seni Yaktın ha, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ha, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın beni